Selamlar arkadaşlar. Finval'da hoş geldiniz. Bugün ablam, ben, <gülüyor> bu arada benden daha uzun görüldüğünde var. Ben de merhaba diyebilirim. <gülüyor> Dedim. <gülüyor> merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, ablamın getirdiği Japon atıştırmalıklarına bir bakacağız. Evet, ben Tokyo'da yaşıyorum. Aynen. Ve canım kardeşime, biricik minik kuşuma, Japon atıştırmalıkları getirdim. Teşekkürler. Bir şey değil. Ve ilk defa burada açıp deneyecek. Aynen öyle. Bakalım, bakalımları nasıl olacak? Japon en son atıştırmalıkları nasıl? En son bir sürprizim var. Harbi mi? Evet. Tamam. Sen biliyorsun ama tadını tahmin edemiyorsun diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum <gülüyor> o konuda. Tamam. Tamamdır. Başlayalım Tamamdır. mı? Haydi başlayalım. Okay. Bu Alters aslında bir marka. Aynen. Bir problem var marka. mı? Kit Kat markası. Aslında Japon markası değil ama Japonya'da böyle yüzbinlerce çeşidi var. Sezonluk olarak da böyle yeni tatları çıkıyor ve... Bu arada ilk defa böyle bir de gördüm. <gülüyor> evet. Türkiye'de yok galiba San bunda. Sanırım sadece Japonya'da olan bir çeşidi. Matchalı yani yeşil çay aromalı Kit Kat. Ee, bakalım... Uzan Bey bunu nasıl bulacak? Yani Fidrol Bey, pardon. <gülüyor> yok yok, söyle, söyleyebilirsin biliyor herkes. Sanki <gülüyor> sadece kanal olur. Yurtuyorum. Böyle içinden minik paketler halinde çıkıyor. Bu arada Orda, Japonya'da şöyle bir şey var. Oturdu, oturdu, böyle, durdu, atıyorum bebek. çoklu çikolata ya da kraker gibi bir şey olunca genelde hepsi böyle içinde tek tek paketli oluyor. Ha, çok enteresinde. Bence çok kullanışlı. Kullan. Dünya için o kadar da kullanışlı <gülüyor> değil ama. Evet biraz sanki. <gülüyor> Mesela alıp çantana at atıyorsun. O zaman daha rahat oluyor kullanımı. Bu arada e, şey de, benim valizim de erimiş olabiliyor. Biraz şekli bozulmuş olabilir. Tamam olsun. Dene bakalım. Bakalım abi. Neydiydi bu bu arada? Matçalı, yeşil çay. Matça. Şöyle gösterelim mi ekranı da? Göster biraz. Şuradan bir dakika yakınlaştırayım. Böyle görünüyor arkadaşlar. Aynen öyle. Ben de. Japonlar bunu sınavdan önce yiyormuş. Çünkü kittokatto diye okuyorlar. Aaa, Kitto ki, Kittokatto <gülüyor> yani aslında Japonca'da kesinlikle kazanacağım gibi bir anlamı olduğu için e, sınavdan önce yiyorlarmış. Tamamiyle Japonya'ya denk gelmiştir bu isim. <gülüyor> Öyle denk gelir. kat, kit Aslında tabii bir alakası yok. Burada Japonlar böyle paketleme konusunda aşırı iyiler. Böyle bir tık yapınca normalde on açılması gerekiyordu bu tamamen. <gülüyor> benim becerimim. Benim <gülüyor> da Arkadaşlar şöyle bir çikolata yem yeşil. E, şöyle bakalım nasıl. Güzel, hafif böyle şey, çok böyle yıptan küçük böyle bir acılığı var ama. İşte o yeşil matça, matça'nın, matça'nın şeyisi, değil mi? Şu anda matça çok meşhur zaten Türkiye'de de kilo verdirdiği söyleniyor. <gülüyor> Sen böyle her paketi şeyi yıp, paketi versene. Sen şimdi her şeyi üstüne matça ve kitkat yersem belki kilo verirsin. <gülüyor> çok konuştun, kitkat ver, <gülüyor> dikeceğim. Arkadaşlar, tam olarak şöyle. Böyle bir çay tadı var. Hı hı, yeşil çay. Yeşil tabii. çay tadı var. Küçük acılı, çok da fazla olmayan bir şekerli bir tadı var. Hani ağır değil, çok hafif. Yani Türkiye'de bundan olsa herhalde. Kimse yemez bence çünkü Türkler genelde çok. Türk havucu burlara çok ağır oluyor. Evet çok tamam. Oluyor. Ben şahsen götürürdüm. Hani böyle bir mahosh bir tadı var abi. Güzel evet. ben sevdim bunu. Tamam. Sefer tuzluyla devam edelim mi? Hadi tuzluyla devam edelim. Tamam. Yani bu e, Japonya'da çok e, satan, benim çok, yani en azından benim çok fazla aldığım e, bir osembe dedikleri böyle bir cips böyle bir, bir onların geleneksel cips tarzı bir şeyi oluşur. Bizim olmadığımız tarzı Siyah olan şeyler hamam böceği diyor, bilmiyorum. Nani? Nani? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Şey ya, bunlar e, soya fasulyesi. Öyle ya, korkutulur muysa? <gülüyor> Şey. Japonlar böcek yemiyorlar. Gerçekten evet. artık bu gerçeği lütfen kabullenelim. Japonlar böcek yemiyorlar. Evet, evet. Tamam böceği harçlı bir <gülüyor> Ama sanırım birkaç yerde çekirge satılıyorlarmış. Diye duydum ya ben duymadım. Ama genelde şu, şimdi dünyada şöyle bir şey var. Hı. Çekirge ürünlü mamuller satılıyor. Evet, bunun ununu yapıyorlar. Çünkü çok protein yüklü olduğu için bir keresinde ben Japonya'da şimdi e, gıda bir keresinde tatmış yuludum demeden de korktum, korkuyorum şu anda. Ben Japonya'da gıda üzerine bir şirkette çalışıyorum. Ee, bir gün bizim ürünlerimizi tatmak üzere böyle Japon yemek yazarı, bir kadın gelmişti. Böyle dünyayı dolaşıp e, gurme tarzı yemekler tadıyormuş ve e, o söylemişti şu an dünyada çok revaç olduğunu, çok protein dolu, böyle çekirgeli bir ekmek yemiş. Ondan bahsetmişti. Ben de böyle, falan diye dedim. <gülüyor> İçimden. <gülüyor> Dıştarda böyle şey değil mi? Yok hattı desine. Haa, çok güzel desine. Çok güzel Bu arada bunun ismi ne? Oku, okusana bize paketi. Kuromame no... Aiştan okuyor. <gülüyor> Heyecanlar Japoncayı unutma. İşi... Bir <gülüyor> dakika. Burayı <gülüyor> keselim tamam mı? Tamam tamam. Bir de bunu şöyle bir şey var, e, yerken aşırı ses çıkartıyor böyle kıt, kıt, kıt. diye Süper. ve yani yani yanında biri varken ben bunu yemeye çok çekiniyorum çünkü çok ses çıkartıyor. Arkadaşlar bu arada asla çekinmam. Yani ses çıkartıyorsa çıkartıyordur. Hiçbir sıkıntım yok bu konuda. Hani böyle mesela sinemaya gidersiniz, yanınızda yakınlarda böyle birkaç kortuk, yakında böyle patlamış mısır yiyip böyle ses çıkartan insan vardır ya böyle otur otur yer, yani. o benim. Diyor ki bak kromame, kromame, kromame kroma yani siyah fasulye senbe, yani senbe cips İçleri yani. Pirinçten yapılan cips. Bu arada bu gayet kolay açıldı. Evet, Şimdi işte arkadaşlar... açmaya sonunda. Evet bakıyorum bakalım nasılmış tadı. Değil mi? Bak bak. Çok ses çıkartıyor değil mi? Bak ben şu aşırı rahatsız oluyorum böyle bir sesle. Nasıl? Sanki balıklı gibi bir tadı var. Yani i̇çinde balık yok. İki dakika bakayım. E, pirinç var. Siyah e, fasulye var. Bitkisel yağ var. Tuz var. Hop <gülüyor> bak da oradan miyavladı şey balık var, sarayi rech tin var rech yok balık yok balık yok ama şey diyor yani aynı aynı fabrikada yapılan aynı sırada işte e, ebi kani ya yani ıstakoz, ondan sonra Hı -hı. ne ne diyor on türkçesi neydi ah <gülüyor> unuttum <gülüyor> <gülüyor> karides olabilir diyor ama hani aynı şeyde yapıldığı için yazmış yani, içinde yok. Aynen. Ya şöyle söyleyeyim, şundan Türkiye'de olsa her gün bir tane alırım böyle bir paket. Ay çok Gerçekten iyiymiş. çok, ben bunu çok, çok seviyorum. Çok, iyiymiş çok iyiymiş arkadaşlar. Güzel. Kıtır kıtır ve tuzlu. Bu cips gibi yedikten sonra da susatan satan bir şeysi de yok ya, çok. Güzel ayarlanmışlar. Yani evet. Ve böyle çok sonra bir yağlı değil. Yani. Mesela yağlı çok yağlı değil. Kaç kaloriymiş bakalım. 100 gramı 459 kalori. Hani kaloriymiş birazcık gerçekten. Fido bakımından hiçbir sıkıntım yok. Yok tabii <gülüyor> ki. Çok pilinta gibi çünkü yani. Maşallah. Nasıl? Abi. Cips kadar ağır değil. Hani böyle yediğimizde böyle tuz basar basar basar ya abi böyle. Bazen yemek bayar böyle ne bileyim yoğurtla falan götürsünüz edersiniz. De Bu tam tam kıvamında olmuş Hı -hı. ya şey. Evet. Bir aba o... abartı bir tuzu, abartı bir tadı yok yani. Bir de içindeki o siyah fosili önce tuhaf geliyor tadı ama ondan sonra çok e, alışıyorsun ve yakışıyor. Baya baya. Şimdi geçtik. Animelerde bunu çok görmüşsünüzdür bence. Bu da Japonya'da çok satılan bir marka böyle çikolatalı çubuk krekerler. ve şey. Bunun çok fazla çeşidi var. Böyle çileklisi var. Biraz önceki gibi yeşil çaylısı var. Sanırım her şimdi yeşil çaylısından var galiba Japonya'da. Japonya'da yeşil çay seviyorlar diye biliyorum bayağı. Tabii canım ama. Tabii yani hani artık onların yaşantılarının bir parçası ve çok geleneksel. Çay. O hani çay seremonisinde kullandıkları. Ah şöyle çeviriyorlar tabii, tabii. Içiyorlar. Hı hı. İçtin mi iç? İçtim. Nasıl? <gülüyor> çok güzeldi ya. Yani. Ama böyle daha ya yani şimdi seramanizde kullandıkları çay böyle çok çok içine o tozdan çok atıyorlar ve biraz böyle unumsu bir tat oluyor yani acımsı ve hani kıvam olarak. O yüzden çok onu sevemedim ama kendim evde şeker yapıyorum. Şeker falan atmıyorlar mı içine mesela? Hayır öyle bir alışkanlıkları asla yok yani çaya şeker atmıyorlar. Şeyi hep şekersiz içiyorlar. Tabii canım kültür fark arkadaşlar. Ama Türkiye'de de artık herkes şeker... Hani bir de şey olur ya, şekerli içiyorum deyince aa sen şeker mi kullanıyorsun?'' falan derler. Çok olur, şeker şeymink yapıyorlar. Abi ya, çay dediğin şekerli içilir. Yani... Ben de çok az şekerli kullanırım ama daha güzel olur bence de. Aynen öyle. O zaman bakalım animelerdeki gördüğümüz şey neymiş. Şöyle bir paketi de göster. Bakın Akek... Akek... Akekuchi yazıyor. Yani açılması burada. Şurada bir tırtık yapmışlar. O yüzden çok kolay açılıyor. Japonya'da böyle hiçbir şey açamıyorsanız o sizin probleminizdir arkadaşlar. <gülüyor> Kesinlikle Abi, Geçen gençler. Türkiye'den zaten hmm. Türkiye'de hmm. atıştırmalık bir şeyler almıştım. Hmm. Abi açmaya çalışıyorum. Çikolata mı? Ne? Açılmıyor. Açılmıyor. Görüşüyor mu anne? Nasılydı bu? Burada paketi şöyle göstermiş miyim? Hmm. İçinden bir kutu çıktı. Hmm. Açtığın içinde gene tek tek paketli. Abi her şeyi tek tek paketliyorlar ya çok enteresan. Evet. Bazen şey oluyor böyle, içinden paket çıkıyor, bunu tek tek paket açıyorsun, onun içindeki her şey de tek tek paketliyor. Şey. olmuş. Ka o kadar değil abi, dünyanın nefes almaya ihtiyacı evet. var. Evet. O kadar değil abi. Yani şunların içinde umarım paket yoktu Burada ya. da mesela Akekuci yazmışlar, nereden için canım yazıyorlar. Şöyle işte yapıyorsun. Ne kadar kolay açıldı gördünüz mü? Keşke burada da öyle bir şey olsun. Ama buradakiler adeta bir sınav gibi yani. Hani paketi açıp e, yemeği mi işte oradaki aldığın ürünü mi yiyeceksin? Yoksa pes edip bir kenara mı bırakacaksın? Böyle dişinle bir... mi yok sakın açacaksın? Yoksa dişinle mi girişeceksin? Makas falan uzaktaysa kalkıp alacak mısın? <gülüyor> falan böyle sorular sorular testler. Aynen. Öyleyse. Çok zor bir şey ya. Allah düşmanımın başına var gerçekten. <gülüyor> öyle gerçekten. Çok. gerçekten, al bakalım. Madem öyle bir fırça al. <gülüyor> şöyle çikolatalı çubuğumuz. Yalnız kırık olan aldım, yani değiştir. Onu tamam. ben yiyeyim mi? Tamam. <gülüyor> Hiç fark etmez. Aha ikili geldi. <gülüyor> Aa niye? Kırık mıymış bunların hepsi ya? Galiba bu şekilde. Evet arkadaşlar, şöyle birbirine yapışık, yapışık geldi <gülüyor> ve deniyorum. İkisini öpüşüyoruz. de tabii ki de. sandviç sandviçli yemek diyor. Hı hı. Ya da ekmek arası ekmek. Ekmek arası ekmek. <gülüyor> <gülüyor> ekmek, arası ekmek. Ya. Bence Türkiye'de buna benzer şeyler var. Bu, buna benzer e, çıkmıştı arkadaşlar benim lise zamanlarımda. Hani onunla kıyaslayacak olursan bu bitterlisi gibi galiba. Sen bir, bir dakika gibi. Bana da öyle geldi ama dark yazmıyor. Ve bence şunu fark ettiniz mi? Türkiye'de çikolata alışkanlığı yok yani dark çikolata alışkanlığı yok. Hep milk. Sanki çocuk yok, yok. çikolatası gibi. Ve ben Hı. bir şey daha vardı getirdiğim. Onu da getireyim mi hemen? Getir, getir. Ha ne diyordum? Bence Türkiye'de çikolata alışkanlığı çok yok. Hı hı. Hep sütlü çikolata var ve çok şekerli. Ama ben mesela hep dark olsa bile çok yüksek seviyeli oranla, kakao oranlı dark. Daha çok seviyorum yani kahveyle falan daha çok uyuyor. Ve bunu buldum. Ee, nedir? Japonya'da genelde kahveyle birlikte hı hı. tükettiğim çikolata bu %95. Bitter çikolata. Abooo. Bir defa bime yüzde doksan bir bitter çikolata getirdiler. Hı -hı. Harbiden çok ya Ben bitterdi. onu seviyorum mesela. Bana diğerleri çok çocuk çikolatası gibi geliyor. Yani benim için... Ben beyaz çikolatacıyım arkadaşlar. Ben beyaz çikolata daha çok seviyorum. Ona beyaz çikolata et. Beyaz çikolata demem. Sadece beyaz tatlı da yani. <gülüyor> Ama öyle demez, cidden çok kaliteli olanlar ya var de. beyaz çikolata da. <gülüyor> evet, bunu da sonra deneyelim. O zaman... O zaman sonunda ona mı geçiyoruz? Hadi onu sen aç. Sonunda ona benden mı geçiyoruz? Benden çok istedi, dango getir, dango her yerde dango görmüş, yavrum kıyamam, benden sürekli dango istedi. Aslında bu dango değil ama dango hamurundan yapılan omochi dedikleri, böyle pirinç unundan yapılan bir hamur. Şöyle içinde böyle e, aromaları var. Aromalarını da söyleyeyim. Bu bu Japonya'da çok ünlü bir markette satılan bir e, böyle turistlere yönelik hediyelik bir e, ürün. Gene biraz önceki gibi e, siyah kurogoma mochi yani şey hmm, siyah susamlı kinako dedikleri böyle gene şey ne derler ona fasulye kurusu, tozlu gibi bir şey içi gochilekle ve macçalı gene macçalı vartan. Yani arkadaşlar şununla ilgili şey söylemeyi unuttum hemen deneyim. Türkiye'dekinden farkı biraz daha şey olarak düşünebilirsiniz. Birincisi çikolatası daha koyup ikincisi krakeri çok tatlı değil. Türkiye'deki krekeri de bir derece tatlı. Buradaki çok evet. daha krekeri sadeydi. Şekerli şekerli değil. Bir denge var. Aynen bir denge var yani. Denge bakımından benim hoşuma gitti gayet. Böyle paketini de göstereyim Tam böyle Japon desenleri var üzerinde. O zaman... Çok dango, dango, dango, dango, dango, dango, dango <gülüyor> Bir klanları da buradan selamlamış olalım arkadaşlar. İçim, içim, içim. Değil mi? O zaman ben bu paketi... Hadi aç bakalım. Bu paketi açıyorum. Göstere, kameranın önünde aç istersen. Güzel aç sonra bir şey paketlerken derken Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel arkadaşlar paket et. 3, saat, 3 saatte açalım. Bakın ha, paketin içinden girelim. Bakın <gülüyor> Japonlar gene katmalı katmalı. Japonlar katmalı. bu arada hediye paketi konusunda çok obsesler yani. Hadi ya. Aşırı takıntılılar. Ay bu arada şöyle açtım. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Burada bir nem alıcı şey var. Ee, şu, e, bir dakika. Şu matchalı yeşil çaylı olan. Şu kinakolu, siyah susanlı ve çilekle. Kinako neydi? İşte o fasulye deneli. Aha fasulye bir şey. Torgun git bir şey. Öyleyse... Heh, evet, işte. <gülüyor> Gene paket abi, evet. gene paket. Açmayı ister misin? Buyur, aç. Bunun başı neresi? Akeku çisi yok mu bunun? <gülüyor> <gülüyor> o kadar dedik dedik açmış. <gülüyor> makas getir yavuş. Erkeklerin gücü gerekiyor. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. makas Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet sağlam paketlemişler yani. Herhalde bozulmaması için. Olabilir. Belki hava almaması içindir. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şöyle gösteriyorum. Abi dangoyu yemek için sabırsız oluyorum. Bu dango hamurundan yapılan o mochi. Bence dangodan daha güzel. Dango'nun kardeşi. Kardeşi diyebiliriz. Şöyle diyebiliriz, lokum gibi, lokum Türk Aha. lokumu gibi bir his ama tam da değil. Bakalım nasılmış. O zaman siyahlı olan neydi? neydiydi Siyah susamlı. Siyah susamlı mı? arada Bizim kedi de buraya doğru geliyor şu anda. Şıp şıp annem. Tabdete çıkmasın varım. Evet, şöyle ilkini deniyorum. Onu şunu atayım mı? İçindeki tat çok güzel. Susam bir derece şey yapmış gibi arkadaşlar sanki. Biraz boğmuş gibi hissettim. Ama güzel yani şey. Ne denir? Biraz fazla susam mı gibi geldi sadece? Çünkü siyah susam mı? Evet siyah susam. Siyah susam seven varsa aranızda eminim hoşuna gider. Bu arada siyah susam ben şey zannediyordum. Çörek otu zannediyordum ama değil yani. Siyah susammış gerçekten. Anteysa. Öyleyse sarılı neydi? Kinako. Kinako şöyle gösterelim evet. arkadaşlar. Sarı un gibi olan bir şey. Bundan ben de tatmak istiyorum. Evet bakalım. Evet. Doğuzon. Meshiagane. <gülüyor> Tadakimasu. Hay. Mm. Mm, oishi. Oishi no güzel, ka? çok güzel. Çabataşım. içinde şey var. Kırmızı fasulye püresi var. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Ben de bir tane aldım. Bayağı hamur gibi Şöyle kırmızı fasulye püresi. Aslında bir şeye benziyor. Yani bizdeki kestane gibi tadı. 本当に美味しいですね. <gülüyor> Fufula. <gülüyor> arkadaşlar. Böyle güzel nasıl tarif edebilirim bunu? Böyle hamur düşünün, ee, çok böyle yumuşak e, bence. Evet, ama böyle lokum gibi de diyemezsiniz. böyle hani Lokumun çok daha yumuşak ve jelatin gibi olanı. Evet, evet, evet. Ee, böyle hamur hissi uyandırıyor ağızda yerken. Evet. Çiğ hamur hissi ama o şeker ve tadının gelmesiyle beraber de bir anlamda kazanıyor. Bence güzel, güzel. Hı. Mochili, Mochili güzel arkadaşlar. Giderseniz yiyin. Evet. O zaman sıra turun şuradan. Bence hepsini az sonra tadı aslında yani. Öyle mi yapalım? Tamam. O zaman şunu da bir tadayım. Yerlerine geçelim artık. Bununla mesela maç çayları, sıcak maç çayla beraber. Çok güzel olur. Maç çayla beraber. Neydi bu? Çilekli. Arkadaşlar çilekli efsaneymiş. Efsane. Bittim. Hmm. Bayağı sevdim çilekli. O zaman en merak ettiklerimden bir tanesi arkadaşlar. <gülüyor> Kakao 95li mi? Ha, o vardı değil mi sırada? Evet. <gülüyor> evet, Meiji çikolatası bence yani Japonya'nın en ünlü çikolata markası. Meiji. Meiji diyorsun ha. Bu Japonya'daki Meiji şu dönemindeki Meiji mi? Evet Oradan Meiji. Hı -hı. Ve gördüğünüz gibi hepsi. <gülüyor> Allah ım, Allah. Im. Tek tek paketle. Paketli. Böylece çantanızı atıp giyebiliyorsunuz. Ve çöpünü çantanıza atıyorsunuz. Çünkü Japonya'da hiçbir yerde çöp çöpüksü %90 bulamazsınız. Hadi ya. Ve hiçbir yerde çöp, yani yerde çöp de yok. Ha o da güzel. Ve sen Türkiye'de Hı. öyle o saniye çöp <gülüyor> Ay. <gülüyor> Görebiliyorum o saniye. Öyleyse. Bunlar şöyle... ben de bir tane yiyeceğim çünkü gerçekten çok seviyorum. Çok merak ettim. Bakalım %95 bit derdi ki Bu arada erimiş maalesef. Olsun, olsun. Aa, önce bir kokla var. Kakao kokusu o kadar yoğun geliyor ki. Ben paket açmakta çok beceriksizim. Hmm. Çikolata... Bu arada harbiden kakao kokusu muram muram geliyor Bak, yani. Bak bunu önce böyle yemeyeceğim. Damağına yapıştır böyle bir gezici böyle. Arkadaşlar yüzde 95 kesinlikle şaka değil. Peki bir megelan bunun. Abi bir megelan bunun yanında tatlı kalıyor ben sana hmm. öyle söyleyeyim. Ya çikolatadan beklediğiniz çay şey, tat vardır ya arkadaşlar. da o yok sade çikolata artık. Ben bekliyorum. <gülüyor> Çok ba baya... Hani bitter çikolata sevenler belki sevebilir ben dediğim gibi. Ben ya sütlü çikolata ya da... Bir de böyle finishing de böyle ekşi bir tatlı bırakıyor değil mi? Hı -hı. Aslında ekşi kalan tadı güzelmiş şu anda kalan. hoş Aynen. Evet. Ve acı değil, bildiğiniz böyle kakao kakao geliyor arkadaşlar damağınızdan. Hı -hı. Ardından ekşi bir tat bırakıyor ama şey yani dedim ki çok tatlı bir tat yok ben e, bir ara <gülüyor> burada birkaç yere yerde görmüştüm %95 bitterje. Hı hı. Hiç alakası yok. Onlar %95 bitter değilmiş değilse. Kandırılmışım. Öyleyse evet şu an şu an en en, en merak ettiğime geldim. Bunun bununla ilgili söylenildiğine göre ya seviyormuşsunuz ya nefret ediyormuşsunuz hı hı. galiba. Benim şöyle oldu ilk Tokyo'ya, Japonya'ya gittiğimde bir arkadaşım bana natto yani bahsettiğim şey natto. Böyle fermente edilmiş soya fasulyesi Dolayısıyla böyle sümürk gibi uzuyor. Hatta Wintama'dan hatırlarsanız arkadaşlar bir var. Matto falan savaşıyor böyle her yerde. Nattoyla ile arkadaşlar. Ben şu an çok seviyorum. Söyle. Ama arkadaşım bana ilk tattırdığı şekli şöyleydi. Daha lapo pilavın üzerine ya ilk gitmişim Japonya. Hani çok bilmiyorum Japon yemeklerini. E ee, içine çiğ yumurta kırdı. Tamam mı? Çiğ yumurtanın üzerine de bundan attı, karıştırdı. Tamam mı? Aa eyman dene dedi. Ben de böyle ilk gitmişim ha dedim deneyeyim. O olan oldu. Yani nefret ettim. Yani "Allah'ım" dedim kabus gibi bir tat. Çiğ gerçek. yumurtalı ramen yedirmeyin hiç. Ben şu an çiğ yumurta çok yiyorum. Gerçekten mi? Evet. Türkiye'de <gülüyor> Ha evet onu diyecektim. Türkiye'de çiğ yumurta yemiyorum. Çünkü bence e, Japonya'daki yumurtanın tadıyla Türkiye'dekinin tadı farklı. Ama şey denedim ben burada bir defa ramenin üzerine böyle merak ederek çiğ yumurta kırdım. <gülüyor> Hoşuma da gitti aslında. Böyle ya şey böyle çok karıştırınca, hani, beyazını çok hissetmeyince aslında güzel oluyor. Öyle. Ben ramenin üzerinde yemiyorum çiğ yumurtayı. Ramen'de çiğ yumurta yapmıyorlar bu arada. Haşlanmış yumurta yapıyorlar genelde. Ben şey falan da böyle görmüştüm ya animelerde çok böyle kırık balık koşuşturuyorlar. O ramen değil böyle Bakudan gidiyor bir yemekleri var böyle e, deniz ürünleri var mesela sashimi, e, böyle dilimlenmiş çiğ balık üzerine e, işte çeşitli turşu gibi sebzeler altında pilav üstüne de şey yumurta kırıyorlar. Ben onu çoğu zaman görüp çok seviyorum. Hani ya. Ama şöyle bir şey Benim var. Benim için hepsi ramen arkadaşlar. Hiç ama makarna değil yani aslında pilav. Ha. Hı -hı. Ramen hmm. eriştesi değil yani. E şey izlemiş miydin sen? Hanohana. Anohimita hanohana. Evet evet. Ha, evet evet. Orada ilk bölümde böyle falan çocuk şey yapıyordu böyle ramen eriştesi atıyordu. Kız da kaki tamako ino falan diye böyle geliyordu. <gülüyor> Aslında işte, de falan genelde böyle şey, böyle soya gibi bir şeyde haşlanmış böyle hafif kahverengi gibi haşlanmış yumurta Ve e, ya da soft boy. yani. Az taşlanmış yumurta. Tam çiğ yumurta değil. Anladım. Zaten o sıcakta illa ki pişiyordur yani. Ama Çiğdemen tabii ki çiğ yumurta yerken asla o beyazını hissetmemem gerekiyor. Asla o zaman yiyemem. Evet, bu, bu, bu da bunu buna katılıyorum. Buna katılıyorum. Sen zamanla natto'ya alıştım. Şu an severek yiyorum. Şurada okları var zaten. Hani böyle... Bu arada... <gülüyor> Bu natto tam olarak ne tarz, ne tarz bir şey? Yani Fermente mi? edilmiş soya fasulyesi, hı hı. Ee, böyle sümük gibi bir tadı var, yani dokusu var. İçinden böyle soya sosu gibi bir şey, Bir soya Şöyle sosu. Paketi de gösterelim. Paketi böyle arkadaşlar, şurada bir naylon poşeti var. Bir haşı haşı getirseni haşı. Haşı. Normal bildiğimiz çatı. Getireyim çubuklu mu getireyim? Bence çubuk getiriyor artık. Değil mi? Değil mi? Hı. Sevgili arkadaşlar çok. Tekrar anlatayım. Paketin içinden kokusu nasıl bu arada? Kokusu hiç şey değil. Hiç açıcı değil, hiç açıcı değil arkadaşlar. Soya sosu hardalı çıkıyor. Bu hafif böyle tatlandırmak için ve şu an şeyini üzerindeki narcını alacağım. Şöyle görüyorsunuz böyle Hala uzuyor. Çok çok korkutucu evet, geldi benim kamera da gözüküyormuş şu an ama. Şöyle bakalım. Tut. Elline de haş alınamaz. Madem Japonya'da açma saatleri de saatli. Açma, açma şeyleri var. Bu açıyorum. açıyor mu? Şöyle gösterelim. Hı -hı. Şöyle duran. Durur da kapatın ve göster. Arkada kediler gene birbirine girdi. Birbirlerine girdiler arkadaşlar. Onlar yıldır beraber yaşamayı bir türlü kabullenemediler. Bazen diyorlar ya arkadaşlar, alışıyorlar işte en fazla bir yıl, birkaç <gülüyor> ay. Alış <gülüyor> alışmıyorlar. Alışmıyorlar da tamamıyla ediyorlar artık birbirlerine. Ha, evet, bir de bir yerlerde bazen saygı gösteriyorlar birbirlerine. Evet, İyice karıştır. Şöyle gösterelim. Bildiğin karıştıracağım herhalde. Biraz daha Oo. Uh, evet döküyordum ben neredeyse. <gülüyor> ben mesela bu haşlanmış pilav lapasıyla falan ben çok seviyorum bunu. Ama sonradan şey düşünün hani mesela bu çoban salatasına falan da çok güzel gider ha. anca. Yani, Bana merak bence... et, kokusu <gülüyor> kokusu hiç böyle lezzetli gelmiyor arkadaşlar. Doğruyu söyleyeyim, kokusu itici geliyor. Yani bu bir kokuyu tarif de edemem biliyor musun? Bir de bak kokuyum. Hafif ekşimiş böyle çürük gibi bir koku. Nasıl tarif edersin bu kokuyu? Yok yani bence bir. Ya sanki böyle karpuz kabuğu düşünün arkadaşlar. Tamam çok beklemiş böyle biraz çürümüş suyu bitmiş onun kokusu geliyormuş ki bu kokuyu nasıl bildiğimi <gülüyor> sormayın <gülüyor> sormayın biliyorum. Ben tahmin ediyorum sanırım. Öyleyse daha karıştırmam gerekiyor mu? Haydi bakalım orada bayağı, çok merak ediyorum bayağı şöyle uzuyor. Ben de çok daha merak bakayım. ediyorum. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bak, şey düşünme, yani çok kötü diye düşünme, çok güzel diye düşünme, tamam. o zaman güzel geliyor. Abi, bu süper bir şey. <gülüyor> Şu an ilkinde ne söyleyeceğimi bilemedim, <gülüyor> biraz daha deneyeceğim. Arkadaşlar kötü bir tat değil kesinlikle. Bunu belirteyim. Ee, böyle mer... <gülüyor> biraz... <gülüyor> acılığı var. Ya öyle şey bencisi yok da böyle. Biraz böyle boğazı yakan küçük bir acılığı var. Ee, mercimek gibi düşünün. Sanki onun böyle biraz daha şey gibi... Ee, siyah mercimeği. Tarif edemiyorum. Ya ben... Gerçekten tarif edemem. İçine biraz böyle e ekşi desem ekşi değil. Değil değil mi? Ekşi değil arkadaşlar. Çok enteresan. Bir de hardalın o kendine has tadı da karışıyor ya. Evet hani, e hani ekşi gibi geliyor ama ekşi gibi değil. Acı gibi geliyor, acı gibi değil. Yani böyle sanki yendikçe yenilebilecek bir şey. Böyle kesinlikle sevmedim diyemem. Evet önyargıyla yaklaşmayın. Sevmedim diyemem arkadaşlar. Değer evet, ama sevdim. De, de diyemiyorsun. Henüz. <gülüyor> Henüz. Hani <gülüyor> şunu bitirdiğimde belki sonuçlar değişebilir. Öyleyse. Ama önyargıyla yaklaşmayıp eğer böyle fırsatınız varsa kesinlikle bir tadına bakın. Bir şans verin. Tamam. Kesinlikle. Öyleyse. Sevdin galiba. Her mı aldığımda yemeğim. Biraz daha şey oluyor, ee, ne denir arkadaşlar. kafamda netleşiyor ve bir, bir böyle bir kaşık daha, bir kaşık daha var Bir çubuk gerçekten. daha, bir çubuk bir çubuk, çubuk bir çubuk daha böyle alasım geliyor. Ya yani güzel, güzel ya. Hani Yerim ben bunu Japonya'ya gitsem. Evet. Yerim yani. O zaman ben başka bir şey daha getirmedim. Tamamdır. Kilo hakkım oldu. Bu kadar. Arkadaşlar. <gülüyor> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Çok ben teşekkürler. Ben video sonunda bunları bitirmek kaldı. <gülüyor> Bize de bırak ama tamam mı? <gülüyor> yes. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenirseniz bu kafada içeriklerin devamı gelebilir. Şuraya tıklasınlar mı? <gülüyor> Oraya değil. Şurada beğeni butonu var arkadaşlar Böyle. aşağıda. Çok çok sağda değil, biraz solda. Şöyle beğeni var. Oraya tıklarsanız, desteklerinizi gönderirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.